Selam arkadaşlar ben Şengül nasılsınız sevgili yengeç akrep ve balık arkadaşlarım su grubunun güzelleri İnşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle 30 Ekim'e kadar aşıklar açılımı yapacağım bu kez biraz geciktirdim sevgili arkadaşlar malum bizim de özelimizde işimiz gücümüz var affınıza sığınarak üçlü üçlü yani kurup kurup çekmeyi tercih ettim bu kezlik böyle olsun sevgili yengeç akrep ve balık arkadaşlarım sizler için şöyle aşıklar açılımı yapacağım Yengeç arkadaşlarımdan başlayıp balıkçıklardan çıkıyorum. Evet sizler için. Yengeç arkadaşlarımızın aşık olduğu kişilerin hayalleri, duyguları, kalplerinden geçenlere bakalım bakalım. Hayalleri neymiş? Nasıl aşk partner istiyorlar? Hmm. İnişler çıkışlar var. Üzülüyoruz müzülüyoruz değil mi sevgili yengeç arkadaşım? Şimdi bu siz değilsiniz tabii ki yanlış anlamayın. Bazı bilmeyen arkadaşlarımız bu ne ya falan diyebilirler. Bu siz değilsiniz. Burada siz yoksunuz. Sevgili yengeçler, bu tamamen sizin elektrik aldığınız, aşık olduğunuz, hoşlandığınız kişinin hayalleri içi içi dışı değil. İçinden geçen hayaller. Aman Allah'ım bakın sürprizli gelecek hayali var. Bitmiyor değil mi? Bizim hayalimiz biter mi? Ya hayaller yaşatıyor bizi değil mi canlar? Sürprizli gelecek hayalleri var. Yine sürpriz istiyor. Öyle bir sürpriz istiyor ki şöyle güzel bir mutlu aşk yoluma çıksın ben ondan faydalanayım çünkü faydalanma da geldi bakın yanlış anlamayın faydalanma derken çıksın yoluma sürprizli bir aşk benim sürprizli bir geleceğe getirecek uzun vadeli gidebileceğim sürprizli bir mutlu aşk benim yoluma keşke çıksa ama bir yerde öyle birinin çıkacağını tamam kendimi inandırıyorum ama çıktığı an ya onu kaybedersem ya o bir yalancı çıkarsa tam onu Buldum derken olur ya hani bazen yanılabiliriz değil mi canlar sürprizli planlar yapıyoruz hala sürpriz üstüne sürpriz işte bu benim dediğim an nasıl sıkı sıkı tutuyor bakın ya bu insan şeytan çıkarsa ya beni kandırırsa ya gerçekten de sürprizli bir geleceğe gidebileceğim bir tip değilse bütün hayallerim yıkılırsa, bütün her şeyimi ben kaybedersem gibi gel, git, gel, git. Hayaller var, kuruntu var bu insanın içinde. Sevgili yengeç arkadaşım, bu insan bunu istemiyor bakın. Bunu istemiyor. Buradaki güzelliklerden yararlanmak istiyor. Yararlanma geldi gördünüz mü? Güzelliklerden yararlanmak istiyor. Ama bir yerde de şöyle de söyleyeyim. Bir türlü şu güzelliklere ben kavuşamadım üzüntüsü yaşıyor İç dünyasında dışarıya belli etmiyor bu insan iç dünyasında evet diyelim ki 30 Ekim'e kadar sevgili yengeç arkadaşım bu insana ilanı aşk ettiniz sevginizi sundunuz veya kendinizi gösterdiniz duygularınızı açtınız artık nasıl yaparsanız sevgili arkadaşlar bu insanın size cevabı tepkisi ne olacak şöyle bir bakalım mı bakalım hem güzellikleri istiyor hem bir yerde de üzüntü içinde bu insan. Çünkü beklediğim gelmedi diyor. Bekliyorum bekliyorum hala gelmedi diyor. Tamam öyle her istediğimiz oluyor mu olmuyor. Ne cevap verecekmiş? Hmm. Burası da %50 %50 çıktı canlar. Şimdi eğriyi oturacağız doğruyu konuşacağız. Bu da %50 %50 çıktı. Tıpkı burada olduğu gibi %50'nizi bu insan riskli bulacak, %50'nizi şanslı görecek. İşte bu yengeç benim için bir şanstır. Yengeç benim için doyumdur, mutluluktur diyecek. Anlatabildim mi? %50'nizi risk olarak görecek. Ben yengeçe evet diyemem, o benim için risktir diyecek. %50'nizi ise şans görecek, işte bu iyi niyetli yengeç diyecek tam benlik diyecek ben onunla sürprizli gelecek ebedi doyum, mutluluğu yaşarım diyecek bu insan siz yine de bir deneyin sevgili yengeç kardeşim belki %50 şans gördüğü kişilerden biri sizsinizdir nereden bileceksiniz değil mi hiç durmayın derim, tamam kötü niyeti de yok bu insanın zaten işte bu, her iki tarafadır bakın, meleğimin Mesajı her iki tarafa bir mucize beklediyo. Belki o kişi sizsiniz sevgili yengeç arkadaşım. Bir mucize bekle. Evet. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla beklediyo. Her iki tarafa söylüyor bunu. Hem yengeççiklere hem de karşı tarafa açık. Bakın nasıl da üzgün. Şu güzelliklere kavuşamadığı için üzücü. Evet. Açılın derim isteyenin bir yüzü kara demişler sevgili yengeç kardeşlerim açılın o da mutsuz zaten iç dünyasında bir an önce açılın ve gösterin kendinizi aşkın gizlisi saklısı olmaz bitti evet sevgili yengeç arkadaşlarımızı da tamamladık 30 Ekim'e kadar şimdi sevgili akrep arkadaşlarımızın aşıklar açılımını yapalım bakalım akrep arkadaşlarımın Aşık olduğu, elektrik aldığı, hoşlandığı kişilerin duygu ve düşünceleri, hayalleri. Neymiş? Hmm. Kararmışlar biraz, hayaller bayağı var. Bayağı bayağı bir hayal var. Tabii ki uzun vadeli üstelik. Ama vaziyet vahim, durum vahim. Dipsiz kuyularda, dipsiz kuyu resmen. Hayaller değil mi ah şu hayaller ah hayaller anamıza ağlattın hayaller ama bir türlü gerçekleşmedin değil mi canlılar cümleye söylüyorum bunu. Onlar da olmasa yaşayamayız ya hayalsiz yaşanır mı ne bileyim bilmiyorum ki. Baya bir karartmış kendini baya bir hayalci hayaller gani gani. Sevgili akrem arkadaşım aşk duyduğunuz kişilerin hayalleri bunlar içlerinden geçenler dış değil dış yok içte içte gizli olanlar baya bir hayaller var hayallerine ulaşamamış bundan dolayı da bu insan tabii ki iç dünyasında yine gel git git gel işleri hayaller var hayallerine ulaşamıyor bundan dolayı diyor ki bu insan içinden ya diyor ben yanlış hayaller kuruyorum bu nedir diyor ya ben bu hayalleri yıllardır kurdum kurdum da ne oldu? Ben bu hayallere kavuşabildim mi? Hayır. Bundan dolayı ben memnun değilim. Benim bunu değiştirmem lazım. Yanlış yapıyorum diyor. Çok güzel çıkmış bu ya. Bu nedir Allah aşkına? Ben bunları yapmakla, bu şekil olmakla ben yanlış yapıyorum. Ben böyle bir yere varamadım diyor içinden. Değiştiriyor. Değiştiriyorum. Bu vaziyeti değiştirdim. Mutlu aşk planları yapıyorum diyor. Çok güzel. Aman Allah'ım uzun vadeli mutlu aşk planları yapmaya başlamış bu insan. İç dünyasında hayalinde. Yapmaya başlamış mı? Başlamış. Başlamış ama onu da yine başaramamış. Burada böyle, burada böyle. Yine olmadı diyor. Mutlu aşk planları yaptım. Ben yine iki adım gidemedim. Bu kez atlılar beni vurdu diyor. Bayağı bir fenaymış. Bayağı bir fenaymış. Ne diyelim <gülüyor> sevgili akrem arkadaşlarım ya Allah aşkına ne diyeyim bilmiyorum ki ah şu hayallerimiz bayağı bir fenaymış şimdi durum ortada sizin bu aşk duyduğunuz kişi geçmişte bu hayalleri taşımış bir yere varamamış değiştirmiş mutlu aşk planları yapmış hani daha dürüst davranmaya çalışmış olaylara daha güzel bakmaya çalışmış bu insan mutlu aşk planları yapmış Yine olmadı atlılar beni vurdu diyor az önceki kartı gösterdim tamam yine olmadı diyor e, öyle olmadı böyle olmadı nasıl olacaksa bu şimdi benim sevgili akrep kardeşim 30 Ekim'e kadar bu kişiye durum ortada ilanı aşk ettiniz kendinizi gösterdiniz duygularınızı açtınız artık nasıl yapacaksanız sevgili arkadaşlar bu kişinin size cevabı tepkisi ne olacak bakalım mı hadi bakalım bu nedir gözünü seveyim ya hmm. ha, şöyle bir şey ben size şöyle söyleyeyim şok duyacak öncelikle şok duyacak bu bir şimdi üç boyutlu söyleyeceğim ben sizlere bunu öncelikle bir şok duyacak ikinci olarak bazıları engelli engel var burada üçüncü olarak da hoşuna gidecek üçüncü kişinin de hoşuna gidecek Hafiften bir gözyaşı, bir duygulanma durumları meydana gelecek bu insanın. Canlar, çünkü ihtiyaç duyuyor. Bakın, hayallerin hiçbiri gerçekleşmemiş. Hayattan keyif almıyor. Size de ihtiyaç duyuyor. İşte ben buna da karşıyım. Az önce hangi burcumuza geldi bilmiyorum. Şu an hatırlamıyorum. İzleyenler görür. İşte ben buna da karşıyım. Ama tabii karar sizin. Şu vaziyet geldiği an ben buna yokum arkadaş. Ben buna yokum. Ya yani ben eğlence miyim? Ben şey miyim ya Allah Allah yani Ne bileyim bilmiyorum bilemiyorum Bazıları engelli Bazıları aman Allah'ım Bana bana aşk duymuş Şoku yaşayacak Bazıları ise içten içe Böyle bir gözyaşı bir duygulanma Durumları yaşayacaklar canlar Üç boyutlu çıkmış Duygulanan Hafiften hafiften böyle bir gözyaşı döken Bu bir ona Bir de şok yaşayana Lütfen Evet demiyorsunuz. Gerekirse engelliye belki evet diyeyim. Bunlara demeyin bakın. Burada görüyorsunuz değil mi? Arsızlık meydana gelmiş. Hayattan keyif almıyor. Bundan dolayı da bu insan size karşı hani biraz zaman geçiririz en azından. Zaten hayallerim gerçekleşmedi. Hayattan keyif almıyorum. Akrep de bana aşk duymuş. İyi zamanımızı geçiririz gibi tarz yaklaşımlarda bulunacaktır size karşı. Bunu onaylamıyorum canlar bilmiyorum ben. Siz bilirsiniz karar sizin ha yapacağı bu vaziyeti istiyorsan sen affet diyor bakın meleğim söylüyor bunu istersen sen affet bazıları engelli bazıları zaten şoka girecek ne sen bana aşık mı oldun şoku bazıları ise hafif hafif duygulanacak gözünden yaş gelir gibi ay yerseniz buyurun ben de başka bir şey demiyorum affet diyor bakın affet yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini huzurunu yaşa Evet sevgili arkadaşlarım sevgili akrepçiklerim durum ortada önermem önermiyorum canlar siz 30 Ekim'e kadar kesinlikle aşıklar açılımının kesinlikle itirafını yapmıyorsunuz tamam ben vadeyi veriyorum zaten açık ve ne söylüyorum en azından o vadeye kadar bunu yapmayın yapmayın ne olursa olsun aşk da olsa sevgi de olsa ne olursa olsun canlar her şey karşılıklı olmalı böyle bir şey yok. Sen hayaline kavuşamadın diye beni eğlence yapmayacaksın kendine. Bu nedir ya? Öyle iş mi olur? Cık, olmaz. Olmaz. İşte o olmaz. Sizin, senin hayalin var veya sizin hayaliniz var ya. Benim hayalim yok mu arkadaş? Ben eğlence miyim? Cık, olmaz. Onu kabullenemem. Ama siz bilirsiniz. Şimdi sevgili akrebe arkadaşlarımızın aşıklar açılımını tamamladık 30 Ekim'e kadar. Şimdi narin balıklara geldik bakalım. Balıkların karşı partnerleri ne düşünüyor? Hayaller ne? Yamuk yumuk tipler çıkıyor mu? Bakacağız şimdi. Evet bazen aralarda çıkıyor canlar. Çıkıyor. Ben de lafımı esirgemiyorum. Maalesef söyleyiveriyorum. Biraz sivri dili miyim? Neyin nesiyse. Evet sevgili balık arkadaşım. Aşık olduğun, yoğun duygular hissettiğin, elektrik aldığın kişinin içindeki hayalleri görüyorsun değil mi? Gözünüzün önünde. Bakın mahrumum diyor mahrum şöyle şanslı bir yere gidemedim bir türlü kaderin diyor ağından kurtulamadım bu nedir şeytanın bacağını kıramadım şu gereksiz kuleyi yıkamadım hayatıma diyor şans gelmedi yenilikler gelmedi hep ikilemde kaldım yoğun duygular hissettim mutlu aşklara hep uzaklardan baktım ama ne oldu bir yerde içinde zaman zaman patlamalar meydana geldi. Ama gel gör ki şanslı yere doğru gidemedim. Olmadı bir şeyler rayında gitmedi. Ben de hep mahrum hep mahrum kaldım. Hayatın güzelliklerinden diyor. İçi söylüyor bunu içi. İç hayali iç sesi söylüyor. Sevgili balıkçıklar evet yoğun duygular içindeyim ne yaptımsa olmadı patlamalar meydana geldi içim harabeye döndü ama bir türlü şöyle hayalimdeki kişiye ben rastlayamadım zaman geldi dengemi bile kaybettim diyor ama yine şanslı yere doğru gidemedim diyor hep mahrumum hep mahrumum ben böyle kadere nasıl isyan etmem diyor ne diyelim bilmem ki e, olmayınca olmuyor değil mi canlar Bu bunlar siz değilsiniz karşı partner sizin Aşk duyduğunuz kişi Kalbinizdeki kişi partnerdir Bitti Nasıl da melankoli bakın Nasıl da mutsuz iç dünyasında Aradığı aşkı bulamamış İstediği gibi bir şeyler yolunda gitmemiş Boynu bükük kalmış Oysa ki bence karamsar düşünmüş Arkada bakın kupaları görmüyor Şurada bir şeyler devrildi diye Önüne bir iki yalancı çıktı diye Zannediyor ki Bütün dünyanın insanı yaramaz Öyle zannediyor değil mi canlar? Oysa kafayı kaldırsa Şöyle bir dönüp baksa Arkadakileri görecek Balığı görecek Göremiyor Ne yapacak balık bu durumda? Hemen kolları sıvıyorsunuz Bakalım 30 Ekim'e kadar bu insana ilanı aşk ediyorsunuz Bunu böyle farz edelim Bu kişinin size tepkisi cevabı ne olacak canlar? Bakalım mı? Hadi bakalım İşte bu gördünüz mü bu kaçmaz diyecek bu kaçmaz ortak noktada anlaşalım sonunda evren hakkım olanı bana gönderdi diyecek çünkü mistik güçler tarafından korunmaktan söz eder aman Allah'ım ailesi de sizi onaylayacaktır canlar ailesinden de onay isteyecek bu insan sizinle ortak noktada anlaşmak için ortak noktada anlaşmak derken yanlış anlamayın ama evlenirsiniz ortak nokta anlaşması ama sevgili olursunuz ilişkiye başlarsınız Tabii karar sizin çok güzel hemen ortak nokta anlaşması yapacak sizinle söylemiştim zaten içi kırık dökük yıkık dökük denge kaymış mutluluğa aşka ihtiyacı var bu insanın 30 Ekim'e kadar hiç durmayın derim canlar sevgili balık arkadaşlarım daha fazla uzatmayacağım Yüreğindeki işi yap diyor zaten onun sana ihtiyacı var ona yüreğindeki sözlerle git diyor karşı partnere sevgili balık arkadaşım hadi bakalım yüreğindeki işi yap bereketi gelecek imzalar atılacak anlaşma yapılacakmış hadi bakalım evet çok güzel sevgili balık arkadaşım Vallahi siz bilirsiniz yani durum ortada karşı tarafın canına minnet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 Sizleri seviyorum. Bye!